15 Ağustos 2020 Manisa Mütevelli'deyiz. Evet. Yanımızda İsmail Yılmaz, Yılmaz Aytekin Dirik. Dirik ve Manisa Merkez Bayi Hakan Bey. Burada 48 dekar bağın 15 dekarı evet. sorumlu bir yerinde rekor gelişim ürünümüzü topraktan kullandık. Tabi uygulama tarihimiz bu sene Mayıs ayındaydı. Evet. Mayıs başlar. Mayıs başlangıcı yani da kullandık. İsmail abi evet. öncelikle bu bağımızda ne sorun vardı? Ne oldu? Neler Bağımızda gördük? bu yılki sorunumuz e, üzüm salkımları filizlerden daha büyüktü. Filizlerde bir gelişme uh -huh. bir şey yoktu. Yani biz bağ ölecek diye korkuyoruz. Şimdi burası bizi. şöyle söyleyelim. Öncelikle bir filoksera kök evet. hastalığı sorunlu bir bağ. Evet, evet, yani sorunlu, bu bağ, sorunlu. 15 dekare. 48 evet. dekarın. Bunu evet. belirtelim. Bağın ölmesinden korkuyorduk. Yani evet. bağımızı ölecek sökeceğiz diye korktuğumuz evet. bir yıl. Ve yıl iklim olarak bu sene bağcılığa da her şey gibi çok uygun gitmiyor. değil değil gitmiyor devam İşin edelim bırak geçmesi İşte ayan kasa ziraat mühendisi aya ile birlikte dolaştık bağımızı Hı -hı. burada e, rekor gelişimi kullanmamızı tavsiye etti bize ısrarla evet. hatta Hı -hı. ben biraz böyle şey durdum pek taraftar değildim bir deyip not düşeyim İsmail <gülüyor> evet. abi yaş soracağım ama kaç yaşındayız 68. 68. Allah daha uzun ömürler versin. Amin. Burada bir diplomatı niye koydum? Şimdi e, sizler bizim büyüklerimizsiniz. Bağcılarsınız. Uzun yıllardan beri bu işleri yapıyorsunuz. Bizler de sizlerden de öğrenip aktarıyoruz. Ama ben e, üreticilerden ve sizden aynı şeyi istiyorum. Mutlaka yeniliklere açık olun. İklimler evet. değişiyor. Doğa değişiyor. Bağlarımızda. Biz de stresteyiz. Evet. Maalesef e, normal hareketlerimizde düzeltemiyoruz. Kendimizi profesör görebiliriz. Ben de dahil, siz de dahil, e, Hakan Bey de, e, Aytekin Bey de. Bunu söylemek istedim. Evet. Devam edelim. Size bir tavsiye yapıldı. Evet, Ayhan Hoca ısrarla rekor gelişimi kullanmamızı tavsiye etti. Hümrikasit ile karıştırarak Hı -hı. belli oranda. Biz de Hatta kendisi getirdi. Kendisi getirdi. Seni hiç işini bırakma dedi. Biraz da işlemi tamam. kendisi getirdi. Kendisi getirdi, rekor getirdi gelişimi... uyguladık uyguladık arkadan toprağı karıştırdık toprağı işledik evet arkadan saldık suyu suyu tam alan yerlerde daha fazla tabi suyla, suyla aktive olan bir durumdur evet. suyu Ama, görmesi gerekiyor e, bazı yerlere üstten saldık çabuk Hı -hı. gelgeç oldu oraları e, belli etti kendini hızlı fazla bir şekilde suyu gösterdi istedi, e, Toprağın hı hı. su istediğini belli etti yani. Tamam. Sonuçtan memnunuz. Sonuçtan memnunuz. Şimdi profseralı evet. sorunlu tavsiye üzerinde. Evet. Ee, çok inanmasanız da alıp sonucunu gördüğümüz bir yerdeyiz. Evet. Şimdi e, şöyle bir az bir göstererek gidelim mi? Yani burada kaybedeceğimizi düşündüğümüz. Bağın çeşidi nedir? Onu da söyleyelim. Yerli çubuk. Yerli çubuk. Yaş Aşı, olarak aşıladır. kaçtır? 15, yaşında. 15 15 yaşında. Şöyle gidelim ileri doğru. Şu çubukları da göstererek göstere gelelim. Şöyle yavaş yavaş. Hani şimdi şu görüntü baktığımız zaman şuraya gelin. Şöyle gelin. Şöyle üstteki çubukları gösterelim. Şu çubukları. Şurayı. Şöyle. Bu şekilde ekranda görülüyor. Evet. Devam edelim. Siz burada şöyle gelin. Ee, siz ne demek, ne demek ister söylemek istersiniz? Buranın İsmail Bey'in Buradaki bakım işlerini, işçiliğini sizin yaptığınızı söyledi. Evet. Siz nasıl bir değişim gördünüz? Böyle gelelim. Hiç çubuk olmayan yerlerde çubuklarımız gelişti. Çubuklar gelişti. Kuşlarını almamıza rağmen tekrar koltuk çıkardı güçlü olduğu için. Hı hı. Güzel oldu ya. Yani. Şimdi bağ gelişimiyle alakalı, bağcılıkla alakalı. Şimdi bağcılar bu videoyu izliyor daha böyle teknik olarak. Şimdi bağ koltukları, bu çubukları e, gelişi e, herhangi bir sorun var mı gelişinde? Hayır. Yeterli mi bu seneki şey? Bu seneki çubuk yapması. Yeterli yani ilk baştan koruyacak diyor zannediyorduk bağını. Yani Hem şimdi bu kadar olması çok. Şöyle büyük. bir şöyle bir üzüm var zaten üzüm üzerinde. Evet, evet. Üzerinde gözüküyor zaten. Hı -hı. Evet. Çok hızlı bir gelişim oldu. Hızlı bir gelişim oldu rekor gelişim bunu size evet. sağladı. biz. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. rekor gelişim zaten. Ee, böyle bakalım bu tarafa. Ee, Rekor gelişimi uygulama dönemi olarak Kasım ayından sonra yaprak dökümü oldu, bitti. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat dönemlerinde, Mart döneminde. Uygulamayı biraz daha fazla tavsiye ediyoruz. Bağlardaki toprak altına daha iyi işleyebilsin. Yağmurla. Söylediğimiz abi. gibi yağmurla. Evet, evet. Ve genel bütün olarak saçarak her yere bağ altı, bağ aralarına, arası set, şu aralara, her yere gelecek şekilde. Hakan Bey siz ne demek istersiniz? Şöyle ekrana doğru gelin. Mayıs ayında e, İsmail abiyle tanıştık. E, Hakikaten e, salkımlar şeyden frizlerden daha büyük. Yani yani sürgün olayı çok zayıftı. E, bir de renk değişimi de başlamıştı. O dönemde kullanıldıktan sonraki e, durum adeta hani beni de şaşırttı bir bayi olarak yani. Yani. E, yani şura, der... şurayı bir gösterir misin tekrar? Yani şu toplu olarak. Yani onları herhalde e, yani bu cüzuna eklemedik. De, kendiliğinden de, çıktı. Dekor gelişimi çalışma mekanizmasında bildiğim için. Hı -hı. Ee, bu olay bizi şaşırtmadı. Çubuklarımız şu anda gayet Şöyle güzel. gösterelim çubuğu da. Gelecek senin sürü günleri şu anda 15 Ağustos olmasına rağmen e, gayet kırmızı e, hastalık hiçbir ibaresi olmayan çubuklarımız da mevcut. Sonuçlar gayet güzel. Evet. İsmail abi, evet. e, şöyle gelin siz de. Şey olarak, e, sonuç itibariyle. Rekor gelişim. Ee, sizi memnun ettim burada? Yani istediğimiz söylenilen Tabii. sonucu verdi mi? Verdi. Tavsiye üzerine verdi. aldınız. Tavsiye üzerine aldık. Hı hı. Çok da memnunuz. Memnunsunuz. Tavsiye eder bağcılık misiniz Bağcılık buradaki... yapanlara, bağcılık yapanların herkese tavsiye ederiz. Ee, kaç yıldır bağcıyız? 68 ben yaşındayız mi? ama herhalde. Ben, bir... ben kendimi bildiğim bileğimizde bağ bilele, var. Yer bağ bağlar vardı. Bunu şundan söyledim. Sonra duvar sistemine geçildi hı hı. derken T sistemi, ve sistemi. Şu an altı... Rekor gelişimden bağlar. sonra su isteme olayı nasıl oldu? Su isteği azaldı mı? Onunla ilgili bir tespitiniz var mı? Onunla ilgili şöyle e, tespitimiz. Biz Normal yıllara göre, geçen yıla göre mesela değerlendirirseniz. E, nasıl sulamayla olalım, ilgili bir şeyiniz var mı? Gözleminiz. Bağı salıyor mu kendini? Kısa sürede suladıktan tabi, sonra. Suladıktan sonra hemen kendini belli etti. Yani. Belli etti. etti. günler başladı. Tamam. Hı -hı. Tamam. E, biz teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. Teşekkür ederiz. Bağınızı bize gezdirdiniz. Hakan Bey var mı eklemek istediğiniz son bir şeyler? Şimdi az önce dedik burası 48 lirim, 15 lirim Evet. Ha. Hani Hı -hı. E, kullanmak zorunda kaldık diyelim mesela. Ha. Tamam. <gülüyor> Şu anda baktığımız, az önce e, İsmail Abi ile de e, konuştuğumuz atılmayan yerde sıkıntı sanki oluşmaya başlamış. Ama iyi gördüğümüz yer. Şöyle bir şey var. E, bir sepet elmanın içinde içürüyü aldığımızda. Daha çürük bir şey çıkabiliyor. Bizim önerimiz iyi yerlerinizde de az sorun gördüğünüz yerlerde de rekor gelişimi mutlaka kullanın. Evet. Burada gördüğünüz gibi hızlı bir sonuç verdi. Artı şöyle bir tavsiyemiz var yani bağların uyanış döneminde uygulattığımız rekor gübre yaprak gübremiz var. Evet. Bunu da sezon içerisinde 3 ya da 4 kere mutlaka uygulayın. Bitkinin yaşadığı stresleri oluşabilecek bu tip şeyleri hızlı bir şekilde hızlı bir hareket sağlatırsınız. O zaman evet. şey ee, ee, aynı zamanda Aytekin Bey de yoncasını da kullanmış. Yonca. Buyurun. Siz... E, Önün balle olarak artış gösterdi yani. Mesela ne gördünüz? 17 Ordu. balleden 22 balleye çıktı. 17'den 22'ye evet. 5 balle almışsınız. Evet. Bu da %30'a yakın bir artış demek. Artış var. Bir seferde, evet. bir evet. biçimde. Bir biçimde tabii. Ee, biz teşekkür ederiz. Buradan teşekkür ekrana ederiz bakalım. Kardeşim. Bütün Türkiye'deki bağcılarımıza